Bugün 19 Ağustos 2021 Perşembe Jüpiter günündeyiz Oğlak burcundaki ay güne ciddi ve kararlı enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay Başak burcundaki Mars ve Merkürle üçgen açı yapacak özgüven ve motivasyonumuz yükselebilir enerjimiz daha dışa dönük olabilir çevremizde yapacağımız bilgi alışverişleri de verimli olabilir günlük iş ve sorumluluklarda inisiyatif alma konusunda kendimize daha çok güvenebiliriz sabahın ilerleyen saatlerinde Oğlak burcundaki Ay, Boğa burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Yaratıcı fikirlerimizi hayata geçirmek için uygun bir zaman olabilir. Kendi bağımsızlığımızı ve özgün fikirlerimizi önemseyebiliriz. Yeni durumlara da ayak uydurabilir, daha spontane kararlar alabiliriz. Bugün Aslan burcundaki Güneş ile Kova burcundaki Jüpiter arasındaki karşıt açı kesinleşiyor. Özgüvenimizi yükselirken kişisel beklentilerimizi de abartabiliriz. Egosantrik tavırlar objektif davranmamızı zorlaştırabilir. Maddi ve manevi alanlarda cesaretle fazla riskler alabiliriz. Dengeli davranmaya çalışmalıyız. Akşam ve gece saatlerinde Oğlak Burcundaki Ay ile Balık Burcundaki Neptün arasında oluşacak olumlu açı, sezgilerimizi ve anlayışımızı yükselterek bize destek olabilir. Ruhsal konularla ilgilenmek, yalnız kalmak, duygu ve düşüncelerimizi gözden geçirmek, tefekkür etmek çok faydalı olabilir.